Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda çizim hiçbir şeye benzemiyor. Ve siz kompozisyon çizerken ilk başta şu tarz bir görüntüyü elde etmezseniz dediğim gibi sorun yaşarsınız. Böyle göründüğüne bakmayın. Aslında çoğu iş taslakta bitiyor diyebilirim. Taslakta her şeyin yerini belirledikten sonra geriye sadece tonlama kalacak. Çok rahat bir şekilde ilerleyeceğiz. Bu yerleştirme oran orantını mantığını anladıktan sonra devamı çok kolay. Şimdi biz şu kısmı burada nasıl belirleyeceğiz? Bunun nasıl ne kadar geriye gittiğini nasıl belirleyeceğiz? Ne yapıyorduk? Bulmak istediğimiz kısmın ölçüsünü alacağız. Oraya bir diyeceğiz. Neresi bulmak istediğimiz kısım? Şu uzunluk. O zaman başlangıç noktamı şurası seçiyorum. Kalemi buraya koyuyorum. Bitiş dış noktasına da parmaklarımı koydum. Ve bunu bir kabul ettim. Ve bunu genel çerçeveye or oranladıktan sonra ben oranımı bulacağım ve yerleştireceğim. Çok kolayca. Buraya bir dedim. Buraya bir dedim. Geldim yukarıya. iki oldu. Şurada şu kadarcık bir kısım kaldı. 2.20 gibi bunu sayabilirim. Hemen şöyle geldim buraya. Buraya bir desem... Şöyle bir desem burası iki olur. Burada minicik bir kısım kalır. Biraz daha aşağıdan demek istiyorum. Bunu biraz daha gözümle karar veriyorum ortalamam. Buraya bir desem ne olur buradaki sonu çıkarma mantığıyla devam ediyorum. Buraya bir desem bir iki tamamdır. Hemen hemen çıkmış oldu. Bu oranı yaparsanız yani ilk başta şuraya da 1 diyebilirsiniz ama o zaman olmadığını görürsünüz. Şuraya 1 desem 2 oldu. 3 oldu. 3.10 oldu. Gördüğünüz gibi olmuyor. Böyle ortalama göz kararıyla şuraya 1 desem deyip aynı oranı denediğinizde sonuca ulaşıyorsanız doğru yerdesiniz diyebiliriz. Burası da küpümüzün Bittiği kızım. Şimdi Artık çok kolay. Zaten bu küpümüzün kenarı şu kenarda en dış kenar. Daha da kolay. Küpümüzü burada dikdörtgen prizmamızın burada köşesinde belirlemiştik. Buradan direkt bu köşeyi şu köşeyle birleştirebiliriz. Şimdi şuna da karar verelim. Peki bu köşe nerede bitecek? Burada, burada mı? Burada mı? Burada mı? Nerede bitecek? Yine ne yapıyorduk? Bulmak istediğimiz yüksekliğin ölçüsünü bir kabul edip Bütünü oranlayacağız. Ben bulmak istediğim kısım şurası. Şuradaki yüksekliği bulmak istiyorum. O zaman ben buraya bir diyorum. Şöyle buraya bir dedim. Şimdi tümünü oranlıyorum. Bir, iki, üç, dörtten bir tık daha az. Yani 3.80 gibi bir şey. Ben ortalama olarak şuraya bir desem... Hemen deniyorum. Buraya 1 dedim. 2 3 4 410 çıktı. Ben ne demiştim? <gülüyor> evet. Burayı unuttum. Tekrar ölçüyorum ben. Siz tabii video olduğu için durdurup tekrar bakabilirsiniz. 1 2 3 380 not alayım ben bunu buraya. Çünkü deneme umayla bulacağım. Ya ortalama şöyle de yapabilirsiniz. Direkt burayı 4'e bölüp Şurası yani bizim hattımız. Direkt burayı şöyle 4'e bölseniz. Daha sonrasında 4 değil 3.80 olduğu için biraz daha aşağı indirirsek. Yani şöyle gördüm. Evet doğru bulmuşum. Buradan taşıdığımda. Şöyle desem. Burayı saysam. Olmuş olacak. Yani bir tık daha aşağı indiğim için. Burada 3.80 çıkacak. Tekrar ölçeyim. 1, 2, 3. Tamam. 383 90 tamamdır. Bu köşemi de bulmuş oldum. O zaman bu köşeden de şuraya bir çizgi gönderiyorum. Şimdi bu köşeden de buraya bir şey olacağım ama nereye? Burayı nasıl birleştireceğim? Şöyle mi? Böyle mi? Aslında direkt göz hizasıyla birleştirebiliriz. Nasıl? Silindirimiz burada ya. Burada silindirimiz nerede? Şurada. Değil mi? Silindirin bir tık yanına gitmemiz gerekiyor. Şurası görüyor musunuz? Şu kısım. Göz izahımla ben direkt silindirimin bir tık yanına gidip şurası olduğunu görebiliyorum. Artık sizin de yavaş yavaş bunları gör, görebilmeniz gerekiyor. Ve burayı da birleştirdikten sonra gördüğünüz gibi dikdörtgen prizmamızın taslığı ortaya çıktı. Taslığı değil direkt kendisi çıktı. Hafif belirginleştirdikten sonra köşeleri de gayet güzel bir şekilde görünecek. Şimdi nasıl devam etmem gerekiyor? Ben hemen bunu koyutup tonlamaya başlamayacağım. Silindirimi de bir tam olarak belirteyim ve daha sonrasında devam edeceğiz. Şimdi silindirin alt kısmında pek bir şey yok aslında. Eğimi gördüğüm gibi aktarıyorum. Şöyle bir şey görünüyor. Çok eğimli görmüyorum. Bu silindirimin tabanı olacak. Burası yüksekliği. kısmında da şurayı göz izanla taşıyabilirim ya yani orana bak bu geniş çerçeveye baktıktan sonra burada bunun ne kadar yer kapladığını ortalama burada diye bir şey diyebilirim gözünüzün buna alışması lazım ve buraya bir elips çiziyorum daha sonrasında doğru bulduğum elipsi elipsin köşelerini koyulaştırıyorum aşağı yukarı sanırım doğru bir şekilde işaretlemiş oluyorum. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi şu kısmı da şöyle hafiften yapsam iyi olacak. Göze biraz hoş görünsün. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi taslak dediğimiz şey bu. Kasnak olarak çizimimiz oluştu. Ne yapıyoruz? Ben şimdi size tavsiyem köşeleri koyulaştıralım ve kesişme noktalarını. Bu çok önemli. Kesişme noktaları gözden kaybolmaması için ya tonlamayla ya da çizgisel olarak tam o değdiği noktaları koyulaştırırsanız çiziminiz daha güzel, daha gerçekçi görünecektir. Yani birazdan ikisinde vurgulamış olacağız diyebilirim. Hemen dikdörtgen prizmanın köşelerini koyulaştırıyorum. Şu an elimdeki kalem 2B bir kalem. Bu işlemi yaparken şimdi kalem değiştirmeyeceğim ama en son elime bir 4B alabilirim. 2B ile artık bastırarak biraz tabi köşeleri belirginleştiriyorum. Ekstra yaptım. Hiçbir şey yok. Kenarları belirginleştirerek biraz devam edeceğim. Ve kesişme noktalarını İçiştiriyorum. Arkadaşlar taslak olarak çizmemizi geçirmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki kısım aslında gölgelendirme. Gölgelendirmeye geçmeyi düşünmüyorum. Çünkü video uzun oldu. Her şeyi tek tek tek tek açıkladığım için videonun süresinin uzadığını fark ettim. Gölgelendirmeye geçmeyi düşünmüyorum. Tastak halinde bunu bırakıyorum. Buradaki amacım görsel olarak muhteşem bir şekil elde etmek değildi. Buradaki amacım. Öyle olsaydı zaten bu kadar basit şeyler seçmezdim. Buradaki amacım. Gördüğümüz bir kompozisyonu kağıda aktarırken ilerlememiz gereken, düşünmemiz gereken şeylerdi. İlk başta ne yapıyorduk? En dışını çerçeveye aldık. Daha sonrasında oradaki, arkadaki büyük objeyi seçtik. İlk onu yerleştirdik. Küçük objeyi de oranla, oranlaya ilerledik. Umarım açıklayıcı olmuştur. Ben şahsen Beni izleyerek yapan birinin bunu başarılı bir şekilde geçirdiğini düşünüyorum. Önceki videoları da izlediyseniz gayet güzel bir şekilde geçirebildiğinizi düşünüyorum kağıda. Daha sonraki videoda bunun bir tık daha zorlaştırılmış halini çizmeyi düşünüyorum. Daha doğrusu beraber çizeceğiz diyelim. Daha çok obje olabilir ya da ilk başta daha karışık bir şekil verebilirim. Daha karışık bir obje verebilirim. Böylelikle kademe kademe kademe kademe kompozisyon yerleştirmeyi de kavrayacağınızı düşünüyorum. Umarım açıklayıcı olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.